Oğlum çok yoruldum lan biraz uyuyayım omanakım ya. Oğlum uyandık da bugün ne yapacağız ya of. Neyse bir çıkın dışarıda bir nefes alak. Ha buyur dayı. Oğlum benim eşyaya bakabilir misin? Senin eşeği mi? Dayı senin eşeğin mi var? Arka bahçede mi? Sesleri de geliyor. Eşeğine bakarım tabii ne demek. Bu benim için bir olurdur. hemen gidiyorum. <gülüyor> Eşek neredesin? Oo, buradasın ha. Dayı sen merak etme ben bununla ilgilenirim. Şş sesin çıkarmaz. Şş sikerim ben. Sikerim ben sesin çıkarım. Hemen geliyorum. Bekle bakalım ona bakacağım şuraya. Hatırladım da şunları. Geliyorum. Kara kačanın beni. Ha dur öyle dur öyle dur. Oo. Oh. Belki güzel de sen. Kaçma lan. Bir benim. Of lan. Sana kaçma dedim oğlum. Kaçma. Kaçma lan bir şey yapmayacağım. Oy. Kara kaçan. Oğlum bak sana kaçma diyorum. İllaz. Amına koydum şimdi sen burada. O aramızda kalacak ama sen bağırıp duruyorsun. bak. Şimdi sessiz oluyorsun lan. Susacaksın. Sakın bağırdığımı duymayacak. Gücterim öyle. Böyle sessiz ol. Ben sana kaçma diyorum lan, oğlum kaçma lan dumlan yerinde dumlan, ama bana kudumu ne şey seni? Şunu da giyme. Dayı, buyur. Bunlar senin eşekten kalma. Ya bu benim. Ya da aldım da kesersin. Tamam, hadi görüşürüz.